Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet arkadaşlar, zatürre ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlara bakacağız. Birinci maddemiz mesela, hemen başlayalım. Zatürre sadece sıkıntı veren bir hastalıktır. Arkadaşlar bu yanlış, doğrusu. Sık görülen solunum yoluyla bulaşan ve ciddi seyreden bir hastalık olan zatürre, enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümlerin ilk sıralarında görülen etkenlerden birisidir. Yani, solunumla ilgili enfeksiyon hastalıklarına bağlı ilk sıralarda görülüyor. Dünyada her yıl 5 yaşın altında 10-12 milyon çocuk zatürre nedeniyle yaşamını kaybetmektedir arkadaşlar. 5 yaşın altında 10-12 milyon çocuk diyor. Zatürrenin nedeni üşütmedir. Yanlış arkadaşlar. Tek başına üşütmek zatürreye yol açmaz. Ancak solunum yoluyla mikrobu alan veya hastalanmadan boğazında taşıyor olan bir kişi de vücudun bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir durumda örneğin soğuk Soğuma maruz kalmak, üşütmek gibi bakteri boğazda çoğalmaya başlar ve bakterinin ulaştığı bölgeye göre hastalığa neden olur. Yine bir yanlış bakın. Zatürre günümüzde kolaylıkla tedavi edilebilir. Bakterilerin yanlış ilaç kullanımı sonucu antibiyotiklere karşı geliştirdiği direnç sayesinde zatürrenin tedavisi her geçen gün biraz daha zorlaşır. Ayrıca zatürreye bağlı ürünlerin ilk 48 saatte meydana gelmesi tedavi iyice zorlaştırmaktadır. Yani gün geçtikçe arkadaşlar her türlü bakteri, mikro, virüs için geçerli bu. Evrim geçiriyor, mutasyon uğruyor ve ilaçlara e, bağışıklık kazanıyor. Özellikle de yeni ilaçlar bu nedenle üretiliyor herhalde. Sanırım buradan da bunu çıkarabiliriz. Yine bir yanlış. Zatürre aşısı %100 koruma sağlamadığından aşı olmamak daha iyidir. Bu yanlış. Zatürre aşısı pneumokop bakterisinden kaynaklanan zatürreye karşı yüksek koruyuculuğa sahiptir. Bu bakteri çocuklar ve erişkinlerde görülen zatürrenin yaklaşık yarısından sorumludur. Yani zatürrenin %50'si bu pneumokok bakterisinden oluyor. Zaten pneumokok açısı diye e, literatürde var arkadaşlar piyasada var. Hastaneye yatma gerektiren zatürrenin yine yaklaşık %50'sine de pneumokoklar neden oluyor arkadaşlar. Yani ağır geçirtiyor. Yine bir yanlış. Sadece hastalık belirtileri mevcut iken etrafa zatürre bulaştırırım. Yanlış arkadaşlar. Zatürreye en sık neden olan etken olan pneumokokları taşıyıcı olarak üst solunum yollarında taşımak mümkündür. Yani taşıyıcı da olabiliyor. Aynı koronavirüste olduğu gibi arkadaşlar, bu ara yaşadığımız virüs perhasında olduğu gibi. Taşıyıcılık oranı yaşa, yaşamın çevreye ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının varlığına göre değişir. Taşıyıcılık süresi çocuklarda daha uzundur. Evet arkadaşlar, yine bir yanlış bakın. Yalnızca bebekler ve küçük çocuklar zatürre aşısı olabilir. Bu yanlış. Zatürre acısını 2 yaşın üzerinde olmak üzere her yaştan kişi yaptırabilir. Uzmanlar özellikle risk grubunda olan herkese mutlaka zatür ayısı yapmalarını tavsiye etmekte. Peki bu kişiler kimler? 65 yaş üzerindeki kişiler, kalp hastaları, akciğer hastaları, şeker hastaları, diyabet hastaları, siroz gibi karaciğer hastaları, alkol kullananlar, beyin omodik sıvısı kaçağı olanlar, dalağı olmayan ve fepsiyon, fonksiyonu görmeyenler, yani dala, dalağın fonksiyonu olmadığı kişiler, Bağışıklık sistemi zayıflatan hastalığı olanlar, mesela kanser, böbrek yetmezliği ve organ nakli yaptıran kişiler gibi. 2 yaşın üzerinde olan ve toplu ortamlarda bulunması nedeniyle hastalığın bulaşması açısından daha yüksek risk altında olan ve eden korunmak isteyen herkes aşılanabilir arkadaşlar. Aşı, aşı, aşı, biraz da kaşı. Yine bir yanlış. Sürekli korunabilmek için zatürre aşısı sık sık yenilenmek gerekir. Yanlış. Çoğu kişi için zatürre aşısını bir kez yaptırmak pneumokop kaynaklı zatürreden ömür boyu korur. Bağışıklı sistemi iyi çalışmayan kişilerde ise aşıyı 5 yılda bir yenilemek gerekir. Yani normal bir insan bir kez yaptırdığında ömür boyu koruyor. Eğer bağışıklı sistemi iyi çalışmıyorsa 5 yılda bir bunu yenilemek gerekebilir uzmanların söylediğine göre. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Maalesef korkularımız bilgilerimizin önüne geçti. Halbuki çok basit yöntemlerle bundan korunmak çok mümkün. Yani, Ama bir terkime ne yapacağımızı biliyor olmamız lazım. Biz İstanbul Gönüllüleriiz. Bir gönüllü doktorlarımız, uzman doktorlarımız şimdi size kısacık bilgiyle ilgili bir yaptık. Her işin başı sağlık, sağlığın başı temiz. Temizliğin ilk kuramı temizlik. baş mutlaka tırnaklar ve son bir olmuştu. Bu yıkama dünyanın bir konu virüsünü sizden uzaklaştıracaktır. bunu nasıl olsa klasik türk evlerinin kolonyası 70-80 derecelik bir kolonya ile en yıkama hareketlerini yapıyor olmanız virüsü uzaklaştırmak için yeterli. Virüsleri yaydığımız başka bir yol daha var enternasından başka. Aksırmak ve öksürmek. <gülüyor> Virüs avucunda. Arkadaşımı gördü. Virüs odundan tutundu. Tutundu. Virüs şimdi buralarda. Biraz sonra siz kalktığınızda buralarda otursunuz. Virüs sizlerin de avuçlarında ve bu şekilde bir mikron çarpı olup dolaşıyor. En sevdiklerimize bile gidebilir bu yolla. O halde nasıl hapşıralım? Şöyle. Yani kolumuzun içine, dirseğimizin içine öksürelim.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 Herhangi bir maskeyi takmanız sizin mikroplardan korumayacak. Hatta tam tersine ne bağlı burada mikropların tükürüğü birikmesi, maskeyi düzeltme hareketleri hem sizin ve hem çevreniz için daha büyük risk oluşturacaktır. Ama eğer hastasınız, ateşlisiniz, hastaneye gidiyorsunuz lütfen maskenizi takın çevrenize yaymamak için etkili olur. Kendinizi korumak aslında birbirimizi korumakla mümkün. İstanbul'da hemşehriler olarak birbirimizi korursak kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir yöntem. teşekkürler. ederim. Sağolun yolculuklar.